Belediyemizin bize sunmuş olduğu güzel fiziki koşullarda e, kendi adıma ve öğrencilerimiz adına çok şanslı olduğumuzu düşünmekteyim. Arkadaşlarımızla burada birlikte keyifli vakit geçirip hem de e, resim yapmanın e, keyfine varıyoruz. 40 sene kamuda çalışıp emekli olup evde bunalımlara girince belediyenin bu hizmetinden haberdar oldum. Çok da mutlu oldum. Çok büyük bir terapi oldu. Hem de sanat aşkımı... Burada telafi etmiş oldum, memnun oldum. Böyle bir kursa katılıp çevre edinmek, ayrıca böyle bir sanatla uğraşmak da güzel. Becerimi daha da geliştirmek için uğraşacağım ve ileride inşallah bir galeride sergi açalım.